Herkese merhaba. Ben Fatih. Co-print'in kurucu ortağıyım. Co-print, 3 boyutlu yazıcıların tek baskı ucu ile 7 filamenti bir arada kullanmasını sağlayan 3D baskı modülüdür. Co-print ile kullanıcılar mevcut 3 boyutlu yazıcılarında hiçbir modifikasyon yapmadan çok renkli ve çok malzemeli modeller üretebilirler. Aslında Co-print'in yaptığı, 3 boyutlu yazıcının baskı ucuna giden filamentleri baskı anında otomatik olarak değiştirmektir. Bu sayede üretilen modeller çok filamentli olmuş olur. Yani kullanıcılarımız ürünümüz ile hem rengarenk modeller üreterek üretimlerine detay verebilir, hem de mevcut 3 boyutlu yazıcılarında farklı malzemeleri bir arada kullanarak işlevsel üretimler yapabilirler. Cooprint 2019 yılında bir 3 boyutlu yazıcı kullanıcısı olan bizlerin tek filamentli üretim sorununa çözüm olarak doğdu. Mevcut çözümleri incelediğimizde kullanıcıların bu sorunu tek renkli modelleri boyayarak, iki bas sahip 3 boyutlu yazılar satın alarak veya endüstriyel 3 boyutlu yazılardan baskı hizmeti alarak çözülüyoruz. İş fikrimizi ve ürünümüzü geliştirirken birçok girişimcilik yarışmasına ve Kuluçka hızlandırmalarına katıldık. Şubat 2020'de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen yenilikçi tasarım yarışmasına birinci olup, New York'ta girişimcilik eğitimi ve Kuluçka Ofis desteği almaya kazandık. Bunun yanında önemli girişimcilik yarışmalarında dereceler elde ettik. Projemizi geliştirirken üretim ve iş geliştirme aşamalarının birçok zorluğunu deneyimledik. Hatalarımızdan ders aldık ve her zaman Coopinit'e inandık. İlk önce 4 filament besleme imkanı tanıyan prototipimizde çalışmalara başladık. Bununla Turkcell arı kavano üzerinden başarısız bir kitle fonlaması yaşadık. Buradaki tecrübelerimizi gelecekteki Kickstarter sürecinde hep hatırladık. Bu prototipin en büyük sorunu baskı süresini ekstra uzatmasıydı. Bu sorunu ikinci prototipimiz olan 7 filament beslemeli versiyonda çözdük. Bu ürünümüzü de ortak programında Türkiye'deki kullanıcılara ilk kez duyurduk. Bu süreçten de tamamen global pazarı hedeflememiz gerektiği dersini çıkararak ürünümüzü geliştirmeye devam ettik. 2021 yılı Nisan ayı geldiğinde 10.000 satırı aşan yazılım, binlerce saat mekanik tasarım ve atölyede geçen onca gecenin ardından düşük maliyetli, kolay kullanımlı, özgün çalışma sistemine sahip co-print son halini aldı. Toparlayacak olursak bu cihaz benim atölyemde olması gereken şeylerden bir tanesi. Ben buna karar verdim. Yani sürekli olarak 7 filament bağlı bir cihazın olmasını istiyorum ve renkli çıktıları sürekli olarak almak istiyorum. Ardından bu ürünümüzle global pazara Kickstarter üzerinden giriş yaptık. Bu süreçte dünyanın en büyük üç boyutlu yazıcı üreticisi Creality ile stratejik işbirliği oluşturduk. Hello, this is from Creality. Coprint is our strategic partner. are going to launch a filament This module is suitable for Creality 3D printers. Here may Coprint a successful Daha sonra üç boyutlu yazıcı topluluklarında başarılı bir geriye marketing kampanyası yürüterek. Global pazarda organik bir kitleye sahip olduk. 2000'den fazla kullanıcıyla görüştük ve rekabet avantajı yüksek ürünümüz kullanıcılar tarafından çok beğenildi. 23 Kasım 2021 tarihinde başlayan Kickstarter ön satışlarımızda 14 dakikada 10.000, 24 saatte 100.000 dolarlık satışa ulaştı. Bu başarımızın ve CoilPrinting'in inovatif özellikleri sayesinde Kickstarter tarafından az sayıda projeye verilen Project Villager rozetini alan ilk Türk ekibi olduk. Teknoloji kategorisinde binlerce proje arasından birinci sıraya geldik. Kampanya sonunda herhangi bir kıtaya en uzak ada ülkesi olan Fransa-Polynesis'a dahil olmak üzere 64 farklı ülkedeki 450 kullanıcıya ön satış yaptık. Cooplinet'in Kickstarter üzerinden pazara girişinin ardından dünyanın farklı noktalarından distriptörlük talepleri aldık. Bu distriptörlük ağı ve iyi tasarlanmış üretim planımızla Cooplinet'i dünyada en çok kullanılan 3 boyutlu yazıcı ekipmanı haline getirmeyi hedefliyoruz. Gelecekte ise argesine başladığımız Cooplinet'in yükseltilmiş ikinci versiyonu, ve modüldeki teknolojimizi kompakt bir çok filamentli 3 boyutlu yazıcı olarak pazara sunmaya hedefliyoruz. Fon bulucuda 27 Aralık pazartesi saat 10'da yatırım turumuz başlıyor. Ankara Kalkınma Ajansı, Fon Bulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve 5 nitelikli yatırımcının yapacakları toplam 425.000 TL yatırımla kampanyamıza güçlü bir başlangıç yapacağız. Ayrıca gün sürecek kampanyamızın ilk haftasında yatırım yapan yatırımcılarımıza %25 ek payı kendi payımızdan bedelsiz vereceğiz. Alacağımız bu yatırımla birlikte Cooprint'in seri üretimini gerçekleştirip gelecek projelerimizin argesine başlayacağız. Şimdi siz de fon bulucuda bize yatırım yapın. Cooprint'i dünyada tanınan teknoloji şirketlerinden biri yapma ve ülkemizi 3 boyutlu sektöründe dünyada söz sahibi ülke haline getirme hayalimize ortak olun.